arkadaşlar. Sabah 7'de yola çıktım. Salı günü 26'sında. Şu anda Avusturya sınırından giriş yapıyorum. Saat 9.26. Yolculuk devam ediyor. Şu anda İstanbul'a kadar 1789 kilometre var. Bakalım yolculuk sırasında daha neler yaşayacağız. Fiat e, Mercedes Sprinter marka arabamızı Türkiye'ye götürüp geri e, Türkiye'ye götürüp dönüşümünü sağlayacağız karavan için. Yeni aldığım parçaların listesi, ondan sonra e, orada yapılacak işler maliyet çizelgesi, yol masrafı olarak hepsini döküm halinde YouTube kanalımıza yayınlayacağız havacılık güzel gidiyor şu an için. Hava biraz soğuk. -2 derece. Hafif sulu kar yağıyor. Bakalım, güzel yaşayız. 300 kilometre yol geldim, Macar'ı yeni girdim, Macar'ın gümrüğünden giriş yaptım, yaklaşık 1 kilometre falan oldu. Ondan sonra Peşte'ye doğru gidiyoruz. Önümde bir arkadaş var, Onda da Mercedes Sprinter, İzmirli bir arkadaşım. Onunla beraber peş peşe İstanbul'a kadar gideceğiz. Kısma dersem Almayadan çıktım dediğim gibi ligneteyi yani otoban parasını Avusturya'yı adetseyden almıştım adetseyden aldım 9 euro 950'li zannedersem 10 euro gibi bir şey. Şimdi Macar lignete aldım 33 euro 10 günlük. Bakalım yolculuk esnasında devam edeceğiz. Nereden ne kadar ne masraf yapacağız. Çıkarken depomuzu doldurmuştuk. Şu anda Çeyreğe yaklaşıyor. Herhalde biraz sonra da arkadaşlarla beraber mazot alacağız. Bakalım ne kadar tutacak, kaç litre alacağız bilmiyorum tam olarak. Bunu da kayda almayı çalışacağım. Videoya ekleyeceğim. En azından giriş geliş masraflarını da görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, merhabalar. Yaklaşık 641 kilometre geldim. Macaristan'dayım. Macar'da e, mazot aldım. E, 63 litre olması lazım. Yanlış olabilir. 62-63 litre. 80 Euro. E, ve şimdi buradan Romanya'ya, Romanya'dan Bulgar'a geçiş yapacağım. Bir İzmirli arkadaş daha önce söylemiştim zannedersen videoda. 5 plakalı bir tane Mercedes Sprint arkadaş Murat. Bunu da peş bir şey gidiyoruz. zaten her hafta gidip geliyormuş. Yolları çok iyi biliyor. Ona takıldım gidiyorum Romanya'da. Bakalım nasıl geçecek. Onu da bildireceğim. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim. Macaristan'da yolculuğumuz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor, 1000 kilometreyi devirdik, Almanya'dan yola çıktım sabah 7'de, şu anda 7.20 geçiyor, 25 geçiyor, 12 saatte 1000 kilometre, fena değil bence, ee, Almanya, Avusturya, Macaristan, şu anda Romanya'dayız. Romanya'da yol alıyoruz, hafif kar atıyor. Romanya'ya girdiğimizde mazot aldık yine doldurduk ki dağdan çıkacağımız için herhangi bir yol kapanıklığı olursa en azından mazotumuz dolu olsun. Daha sonra yolculuğumuz bu şekilde şu anda. Survivor'ı izliyorum. kulaklık takılı. Böyle yolda, önde de Murat arkadaşım gidiyor şekilde. Yola devam edeceğiz. Daha 1000 kilometre yaklaşık 1150 kilometre yolum var. Bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar Romanya çıkış, Bulgar giriş. Köprüden geçiyoruz şimdi. Köprüden geçmek için 6 euro para ödedim. Makbus karşılığı. Ve gördüğünüz gibi köprü bu. Saat dört buçuk, sabah dört buçuk yaklaşık 1700 kilometre yol geldim. Bundan sonra da Kapıklı'ya 350 kilometre kaldı. Ailesiyle Kapıklı'ya de girmek nasıl olur inşallah. Bu şekilde geçiyoruz. Köprünün. Adam. Şuraya bakın. Bulgar'da. Saat şu anda 4. Bir Allah'ın kulu yok. Ormanın içinde gidiyorum. gördüm, uzun süredir görmüyordum araba gördüm. Yani. Arkadaşlar sırf viraj, viraj, viraj, viraj. Gidemiyorsun. Tam motorluk yerler. Almanya saatiyle 8.53, 9, 10.11 Türkiye saatiyle, tam 2000 kilometre yol çok Kapıkule'ye geldim, gördüğünüz gibi önümde dört araba var, bundan sonra geçiş yapacağım.